Haydi güle güle gülüm, haydi güle güle. Hani ağlamak yoktu, ağlama kızım, gözüne batacak sürmelerin. Taksiye bindin işte, işte hapishanesinde yattığım şehrin, geçiyorsun içinden. Şoför belki ben yaşta bir adam, dikiz aynasından bakıyor sana. Anlıyor bu güzel kadının ağlamasını. Belki onun da içeride yatanı vardır. Belki tanır beni. Belki kendisi de bizdendir. Biliyorum demirlerden seyrettiğim bu şehir, kaplıcalar, türbeler, ipek fabrikaları ve kocaman bir çınardır. Ve sahici insanları, benim insanlarım, nasıl da perişan. Fakat yüzlerine güneş vurmuş gibi olur. Sen gözyaşları arasından onlara baktığın zaman. Sen bu şehre bundan önce de geldin demek. Sen bu şehre gelesin de beni aramayasın öyle mi? Ağla gülü, hem de hüngür hüngür ağlamalısın. Hayır, ağlama, Allah belamı versin, benim ağlama. Etrafına bak, ben ve şehir çoktan arkada kaldık. Oh, oh, oh, oh,